Merhaba arkadaşlar, yine ee, bir arkadaşımız Mehmet diye bir arkadaşımız. Orta segment küçük kabuklu kask istemiş. Ee, biz hani biz esasında birkaç tane modeller var ama bizim önereceğimiz model ufuk getiriyor şimdi. Ben Belco Alifier modeli yani. arkadaşlar. Yani e, kabuk yapısı e, emsallerine göre en derli küçük olan kaslı orta segmentte. Ee, zaten kendinize İncelediğiniz tamam. zaman görebilirsiniz. Her evet, yeni modelleri tamam. falan var, üst sene gelen modelleri Sörbüsene var. Bu sene yeni desenleri falan da geldi. Double D'si var, iç pedleri güzeldir, fena değildir. Bunun şey e, var mı? Pinlock bağlantısı var mı? Bunlar değil. da e, Bell markasında Pinlock bağlantısı yok. E, Anti-Fock'lu vizör var, buhar yapmıyor. Yani, yani, yani, yapmıyor. öyle engelleyen bir vizör sistemi var. Double D bağlantısı var dediğim gibi, polikarbon mağlama yapısına sahip. Evet. Eee sağ yani, arka olanlar, çıkış kanalları var. Sonradan yan tarafta havalandırma Evet. bu Yani buna bunun bir üstü önerileceği ne olur mesela? Bu bir üst enerji orta sekme kanalları. ne olur? Gazıktır. Yani olur mu? Sipi de çok fazla küçülüyor. Küçük olmasa da. Yani küçük kabuklu değil de yani yine orta segmentte alınabilecek evet. kâr içinde bir tane ben önerebiliriz. Mercedes, mı? Şaraplı, Skoval iki modelde, Skoval iki filan olabilir yani. Bu olabilir, yani. da olabilir. Daha önce yapmıştım zaten ben. Ama hiç bir bir değildi tabi de. Bu da olabiliyor ya. Shark'ın evet. Squall modeli orta segmentte. et Gerçi bunlar orta segmentin bir tık yine kalite olarak üstünde kalıyorlar. Shark'lar mı? Ay ya yani Shark'ın Squall 2 modelde. Çok orta segment gibi demeyelim buna. Orta segmentin biraz daha üst seviyesinde evet. olan bir kaskı. Evet. E, iç konforu olsun, malzeme yapısı olsun. Gayet evet. yani başarılı bir kask yani. Evet. Bunu tavsiye ederim. Evet, bunların linklerini aşağıda paylaşacağım arkadaşlar. Detaylarını orada inceleyebilirsiniz. Hepinizde iyi sürüşler.